Ee, öncelikle merhaba demek istiyorum. Sunay Bey bizleri kırmadınız, geldiniz ve bizlere zamanladığınız için tekrar teşekkür etmek istiyorum sizlere. Ee, biz 21 Mart'ı Dünya Hariteler Günü olarak kutluyoruz. Bu gün nereden çıktı, nedir ne değildir diye kısaca anlatmak istersek e, 2018 yılından itibaren Uluslararası Hariteler Federasyonu FIG ve Avrupa Hariteler Mühendisleri Konseyi olan CLG'de e, kabul edilen bir gün olarak geçti tarihe e, ve 2020 yılında da Piri Reis'e atfedildi. Mesela bu yıl 2021 yılında da Gauss'a atfediliyor. Kısaca böyle bir başlangıç yapayım. Ben sözü de toparlarken, 2020'de maalesef pandemiden dolayı çok fazla etkinlik yapamadık, çok fazla fikirlerimiz vardı Piri ile ilgili. Ancak maalesef olamadık. Kısa bir film çektik sadece Piri ile alakalı olarak. Ben sizlerden Türkiye tarihindeki haritacılık ve pili ilgili kısa bir e, sizlerden e, sohbet havasında bir şey bekliyorum. Ama ondan önce şöyle bir sorum var. Haritacılık seni ifade ediyor? Daha önce hiç harita mühendisiyle haritacılık sektörüne yolunuz kesişti mi? diyerek sözü size bırakmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, beni de davet ettiğiniz için. Ee, haritacılıkla hiç yolum kesişti mi? Gelin 1900 69 yılına gidelim. Suna yakın ilkokula başlamış. Trabzon'da Yavuz Selim İlkokulu. Okulun bahçesindeyiz. Ee, özür dilerim. Dönlük Pınar İlkokulu. Yavuz Selim'i ikinci sınıfta gittim Yavuz Selim İlkokulu'na. İlk sene çok önemli. Zaten okul değiştirmemin nedeni şimdi anlatacağım da var. İlkokulu, Trabzon. E hiç unutmuyorum okulun açıldığı üçüncü günü çarşamba. İkinci teneffüs. Ben okula sadece koşmak için gittim. Ders de falan hiçbir zaman ilgim olmadı. Tenefüs zili çalacak, ben bahçede koşacağım. Çünkü Trabzon'un bütün sokakları, yolları yokuş. Düz alan, tek yer okulun bahçesi. İkinci tenefüs. Zil çaldı ve ben koşuyorum. Bütün okul bahçede öğrenciler koşturuyor. Nöbetçi öğretmen şöyle uzaktan bana bakıyor. Farkındayım. Şey oynardık biz o yıllarda. Nöbetçi öğretmene yakın geçmece. <gülüyor> en yakın kim geçecek koşarak? Farkındayım. Nöbetçi öğretmen kendisine en yakın geçenin ben olduğumun farkında. Ve o an geldi beni şahit Sen! parmağın ucundaki öğrenci bendin. Gel buraya! Koşarak gittim. Fakat kıta sağlamından içeri girince anladım ki durum kötü. Bana pis pis bakıyor. Ne var ceplerinde? Ceplerim böyle kapanık. Çıkar onları. Çıkar ceplerindeki yerleri. Çıkardım. Kumaş parçaları. Bir tersi çocuğun cebinde başka ne olur? Bebekçi öğretmen elinin tersine bana bir tokan attı. Elindeki kumaş parçaları yere düştü. Bana söylüyor ama yüksek sesle konuşuyor. Bütün okula duyuruyor. Bir daha bu pis şeyleri okula getirme. Böyle pis şeyler okula gelmez. Okul çöplük değildir. Çarşamba. Dedim ki bunun perşembesi var, cuması var. Sonra yine pazartesi salı. Al bu pis şeyleri git çöpe at bir yerdeki kumaş parçalarını. Ben hayatımda okulun bahçesinde bir kez koşmadım. O da o töreniz. Çap kutusuna ağır ağır yürüyerek gittim. Protosto ediyorum. Ben hayatımda çok protosto yürüyüşüne katılacaktım. Bu ilki. Ben babamın terzi dükkanını çok severdim. Babam kumaşları keser biçerdi. Bazı kumaş parçalarını atardı. Babamın attığı kumaş parçalarını toplardım. Eve getirirdim. Evimizde masanın ortasına bir kitap açardım. Ve dizlerimin üstünde masanın ortasında masa büyük masaydı. Terzilerin evlerindeki masalar büyük olur. Neden biliyor musunuz? Akşam eve iş getirir. Orada da elbiseler keser biçer. Bu yüzden. Kocaman bir masa. Ortasında bir kitap ve dizlerimin üstünde ben. Annem bana kızardı. Sunay in o masadan aşağı. Ben bilmiş bilmiş şunu söylerdim. Hayır anne, Bu kitabın adı Orta Atlas. Orta Atlas ya. Masanın ortasında açılır diye biliyorum. Ben ne bileyim? <gülüyor> Her sayfası harita dolu bir kitap. Şöyle bu oyunu oynardım. Benim babam emekçi babam, terzi babam bilmeden. Babam ne bilsin? Makasıyla hangi ülkeleri kesti? Babamın terzi dükkanından aldığı kumaş parçaları hangi ülkelere benziyor haritalarda? Ve ülkelere benzeyen o kumaş parçalarını ceplerime doldurur. Ben ceplerimde bütün dünyayı taşıdığıma inanıyorum. Ama nöbetçi bundan almamadı. Ve harita sevgisini hiçbir zaman yüreğimden kaybetmedim. Bunun bir nedeni de ülkemizin ilk haritacılarından olan Tabu Kadosto Genel Müdürü yapmış Yüksel Akın'ın amcam oluşudur. Onun o Tapu ve o beyaz önlüğüyle harita masasındaki çalışmaları. Hatta orta ikinci sınıfın yazında bir hafta gittim amcamda kaldım. O da tek başınaydı ve ben yanındaydım. Ve o genel müdürlük binasının alt katında haritalar hazırlanırdı. Ve mesai biterdi ama amcam orada gece 9'a 10'a kadar çalışırdı biliyor musun seyretlerden? Ve ben onu seyrederdim. Tabi harita ve ressam ilişkisi çok önemli. E, günümüzde artık harita mühendisleri var. Sizler haritalar hazırlıyorsunuz ama yüzyıllar önce haritalar ressamlar tarafından hazırlanırdı Ve en iyi ressama verilirdi bu görev. Denirdi ki git bize dünya haritasını hazırla. Büyük bir görev. Çok zor ressam için düşünsene. Dünya iki Haritasını çıkarsın. Ve ressamın atölyesinde bir yanda boyalar, fırçalar, öte yanda kitaplar olurdu. Kitaplar, kimlerin kitapları? Dünyayı gezip görenlerin, gezginlerin kitapları, seyyahların yazıkları ve dünya haritasını hazırlayacak olan ressam önce başlarda okumaya. Okurdu. Dünyayı önce o kitaplardan aldığı bilgilerle beyninde resmederdi. Ve o an gelirdi taşınandan da döner tuvale bakardı. Tuval beyaz ama dünyayı görüyor orada. haritayı görüyor. Neyle görüyor? Beynindeki sözcüklerle görüyor. Ve alırdı paleti. Başkardı dünya atlasını resmetmeye. O okuduğu kitaplardaki sözcüklerle boyalarla renkler palette karışır, fırçanın ucunda dünya atlasını müstehcen. Bu yüzden haritalar edebi metinlerdir. Okumasını bilir. Ve orada en ufak bir beyaz yok, dünya atlası duruyor. Sırada son fırça darbesi vardır. Bu bir gelenekti biliyor musun? Çok eski tarihlerde dünya haritası hazırlayan ressamlar arasında böyle bir gelenek vardı. Franfuşa darbesi. Alırdı paleti, yeşil kahverengi karıştırır Bir ada çizerdi. O adaya da sevdiği kadının adını verirdi. Eski haritalar hazırlayan ressamlar o haritalarda aşık oldukları kadınlara ada armandı <gülüyor> Bu yüzden tarihte pek çok denici kayboldu. <gülüyor> Düşünsene hep şunu hayal ediyorum. Bir geminin kaptan köşkündeyiz. Kaptan gemiyi durdurmuş okyanusun ıssız bir noktasında en ufak bir kara parçası görülmüyor. Sördümenin elinde dünya haritası. Karkınız alıyor ama. Ama abi. Isabel adası yazıyor. Yok. <gülüyor> Haritayı hazırlayan ressam çapkın biriyse takım adı. <gülüyor> Demek ki harita ve edebiyat büyük birleşik. Pir Reis'ten söz ediyoruz. Reis'in haritası bize bunu anlatır. Körbesini bilene, haritaları okumasını bilene. Pir Reis haritada harita bilgisini bir edebiyatı kurulmuştur. Şimdi Pir Reis'in haritası Cumhuriyet döneminde bulundu. E, 1929 yılıydı yanlış anımsamıyorsam. Halil Etem, Halil Etem Üstadımız Topkapı Sarayı bir yapacak. Ama Topkapı Sarayı harap, yıkılmış. Çünkü 3. Selim'den itibaren, 1800 yılından itibaren hani padişahlar hep boğazdaki saraylarda oturuyorlar ya. Toplum saray yıkılmak üzere. Yani bir yandan envanter, tarih çalışmaları yapılıyor. Öte yandan inşaat işçileri çalışıyor. Restorasyon. Bir öğle vakti inşaat işçileri toplanmış. Yemek halileter. Bereket versin. Oradan geçiyor. İş alanlarında görmüşsünüzdür. Bizim işçiler nasıl yemek yer? Dağınık mı toplu mu? Toplu. Yeremişe sererler. Yiyeceklerini paylaşıyorlar. Nedir yedikleri? Ginger, zeytin, üzüm. Hala aynı. Menü değişmiyor Ne olsun? Abi buyurun. Kaldırın bunları, kaldırın. Pirinçin hertesi böyle bulunuyor. İşçilerin yemek yerken aralarına sevdikleri pirinçin hertesi. Bu yüzden 80'li yıllarda ben de şeyde okurken e, o ve geomorfoloji kapatıldı bu okullar ya şimdi. Bilim yok edildi ya bu ülkede 80 darbesinden sonra ne yazık ki. Bugünlere gelinimizin nedenidir. De 80 darbesi neyse odur yaşadıklarımız. Ne yazık ki bilim yok edildi ya. Benim en benim okulum da ne yazık ki. Perişan yani, hale geldi. Neyse ayrı bir konu. Ee, bakın coğrafya diye bir şey kalmıyor. Farkında mısınız? Coğrafi bakış çok önemli. Yani, tarih, tarih türlü coğrafya çok önemli. Coğrafyadır tarihi var eder. Yani i̇bn halüller der ya coğrafya kaderdir. Neyse ayrı bir konu ben geliyorum yine Halil Ertem'e. İşçiler toplamışlar, Hem de Haram dairesinin restorasyonunda. Pirresin haritasını oraya koymuşlar. Şimdi o Pirresin haritası. Haram dairesine nereden geldi? Üstünde yemek yiyorlar. 80'li yıllarda bu haritayı araştıran yabancılar gelmişti. Böyle harita uzmanları. Ben de onlarla beraberdim. Demişlerdi ki ilginç. Pirresin haritasında bazı görmediğimiz gölgelme tekniklerini kullanmış. Helva helva. <gülüyor> o... Beşte belirlik bir kısmı. Onun beşte dördü kayıp. Rüzgar günlerinde evet. bulanmıyoruz. Ben diyorum ki bu benim tezim. ispatlayamam. Cuma günü bulundu. Alta sevdiklerini boçalayıp beraber çöpe atarlar. Pazartesi, Salı, çarşamba, perşembe gitti. Elimizdeki cuma. Çok mantıklı teori. Şimdi bakın bu haritanın e, üst köşesinde evet. çok önemli. Aslında sol alt köşesinde Lejanta müthiş bilgiler vardır. Bir reis bu arada yapmak için dönemin hangi ünlü coğrafyacılarını gezginlerini incelediği Harita bilimcilerini ele aldı, hepsini kaynak gösterir. Bu kaynaktan habersiz olanlar, da haritasını uzaylıların getirdiğini iddia ediyorlar. Ya orada kaynak vermiş. Yani o kadar bilgiyi, belgeyi sen de topla, Celibolu'da iki yıl kapan, kafanı yor, yaparsın. Bilgi üretti, yönetti Pires Kaynağı orada. Ama haritanın üstüne bakalım. Orada bir yelkenli gemi görürüz. Başka yelkenli gemiler de var ama bu yelkenli gemi bir adada durmuş, adanın üstünde birileri ateş yakıyor. Aslında o ada değil balina. Nedir bu? Çok eski bir denizci hikayesi. Şimdi evet, harita ve edebiyat ilişkisini şimdi biraz daha anladık. Bir gözle bakmayın. Peki, ben e, aslında çok şey anlatabilirim size ama son olarak bir öykü anlatmak istiyorum. Beni çok ilgilendiren bir öykü bu. E, Ertuğrul Fırkateyni. Ertuğrul Fırkateyni bizim okyanusu açılan ilk kelimestir ve batarak ne yazık ki hüzünlü bir son beklemiştir onu Japon denizinde. 16 Eylül 1890. Abdülaziz her ne kadar değer verdiyse donanmaya, iki chapter'a bir donanmayı çürüttü. Bunları kitaplardan okursunuz. Bilirsiniz. Ama işte sen de demek ki okyanusu açılırken, Ertuğrul teğeni, ilk kez, ilk kez tarihte biz okyanus haritalarını tutuk. Çok önemli. Farkında mısınız? Şimdi Ertuğrul Fıkhatiye'ne bir de haritacı gözüyle bakıyor. Çok önemli. Bütün o kertelizler, ellerdeki haritalar, demek haritalar toplandı, edildi ama daha önce hiç gitmedik. Ve o haritalara göre kerteliz almak çok önemlidir. Haritaya göre alıyorsun. Neye göre alıyorsun? Ona göre elinde aletler, adamatlar, haritalar ve yol alıyorsun. Harita masasında müthiş. Tıfık Aten'in bu gözle geliyor Çok önemli bu haritaları kullanmak. Tabii harita kullanımına söz ederken bir parantası açıp Ertuğrul'a geleceğim. Sultan Abdülmecit döneminde Selim Sabit Efendi vardı. Selim Sabit Efendi matematikçidir. Paris'te matematik eğitim alırken oradaki Türk diplomatlara da öğrencilere ders vermiştir. Bu arada Fransız eğitim sistemini incelemiştir. Ülkesine geri döndüğünde 1850'li yıllarda okullardaki ilk sıra kullanımını o başlatmıştır. Birileri karşı çıktı. Rahne dururken haşa, kefere icadı. Onlar hep vaat, biz onlardan ne çektik? Ama hala sıralarda oturuyoruz. Ve Selim Sabit Efendi derslerde harita kullanımı da ilk başta kaldı. Haritaları getirmiştir. Evet. Ve ben ilkokul, ortaokul, lise harita kuluyordum biliyor musun? Hep harita kuluyordum. Bayılıyordum o haritaları gidip öğretmen odasından alıp getirip tahta yasmakla sonra geri getirmek. Bayılıyordum. Çünkü haritalar etebi İşte Ertuğrul Fırkateli ilk kez o kullanarak e, Japonya'ya gidiyor. Ama 16 Eylül 1890, Hurda bilimi ne yazık ki fırtınata batıyor. Ertuğrul battıktan iki yıl sonra, 1892 yılında Japon İmparatoru Meiji, taziyelerini ve Japonya'da toplanan yardımları ulaştırmak üzere e, bir savaş gemisi gönderiyor İstanbul'a. Bu savaş gemisiyle İstanbul'a gelen Japonlar İstanbul'u geziyorlar. Bizim e, yaşam tarzımızı inceliyorlar ve Üsküdar'daki bir okula gidiyor Japon subaylar. Bir ilkokul. Bir bakıyorlar, bir öğrenci tahtaya çıkıyor, elinde tebeşir, bir harita çiziyor. İnanamıyorlar. Öğrencinin tebeşirle tahtaya çizdiği Japonya haritası. kısım. Bir ilkokul öğrenisi. 9-10-13'den. İnanamıyorlar ve ertesi günü o öğrenciyi Gemilerine davet ediyorlar. Çocuk gidiyor, o gemide üst düzey protokolle karşılanıyor. Ve ona geleneksel Japon resimlerini armağan ediyorlar gemide. Emperasyonizmi başlatan, hani Wango, Monen'in Manen'in etkilendiği geleneksel Japon resim sanatı vardır ya, onlardan arman ediyorlar. Ve o çocuk o resimleri alıyor. Kara tahtaya Japonya haritasını çizen o çocuk ülkemizin en büyük harita biri oluyor. Coğrafya Enstitüsü'nü kuruyor. Ve ben o çocuğun hazırlamış olduğu haritalara bakarak babamın terzi dükkanına topladığım kumaş parçalarının hangi ülkelere benzediğini ayırt ediyordum. Faik Sabri Duran. Orta oklası, büyük katlısı da hazırlayan o büyük coğrafyacı haritacımız Faik Sabri Tura. Stevenson'un define haritasını hangimiz hatırlamayız ki? Hangimiz çocukken oyunlarımız için define haritaları çizip oyunlar oynamadık ki? Serüvencilik duygusudur, merak duygusudur. Bilginin üretilen ve yönetilen en büyük güç olduğu gerçeğini anlamaktır harita sevgisi. Ben bu yüzden 21 Mart Dünya Haritacılar Gününü kutluyorum. Benim canım amcam. Yüksel Akın'ı da sevgiyle, saygıyla anıyorum. Onu çok özledim. Çok teşekkür ederim. Sunay Bey, biz teşekkür ediyoruz değerli vaktiniz için. Biz de odamız olarak, 42. anımetim olarak bütün meslektaşlarımızın 21 Mart Dünya günü kutluyoruz. Sunay Bey'e de tekrardan zaman için teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, iyi ki varsınız.